Millet bugün size seri bir şekilde iPhone'da bilgisayara ekran, ekran yansıtmayı göstereceğim kablosuz olarak. Bunu göstermem sebebi ileride videolarda bunu kullanacağım. Direkt hazır elimde olsun hem kendim de unutmayayım diye. Direkt ben videonun altına link bırakacağım bunu indirdikten sonra. Siz indirdiğiniz var farz ediyorum. Video çok hızlı olacak. Açırı hızlı. Çünkü çok sıkıcı. Çok boş bir video. Evet o sırada abone olun. Bak burada tık abone ol yazısı çıktı. Şu an çıktı. Ve şu anda iniyor. Evet, abone olduysanız indirdiniz mi? İndirdiniz. Size bir tur daha yapayım. Sağ tık klasörden buraya çıkar. Bunu çıkarıyorsunuz. Evet. Bu buraya çıktı bile. Buraya çıktı. 32 bit mi 64 bit mi ona göre kurun. 64 bitse kurdunuz diye farz ediyorum. Bende Ben Bende kurulu. Kurduktan sonra mesela burada diğer bunun dosya konumunu çıktı. Bunun da dosya konumunu açtınız. Siz de tabi öyle çıkmayacak. Dosya konumunu açtınız. Bu içindeki 64 biti oraya sürükleyip bırakın. Sizde hedefteki dosya aynı değiştirilsin diyecek. Evet Onun ama Evet. crackledikten sonra direkt tıklıyorsunuz. Tıkladınız ya. Remind me later falan burada. Update. Updateleyelim mi diyor. Updatelemeyin. Çünkü bu crackli direk buraya geliriz. Buradan istediğiniz ismi verin. Bu ismi siz şeyde göreceksiniz. iPhone ekran paylaşma bölümünde. Ekran paylaşma bölümünde şey var ya. E, neydi oranın orada? Screen mirroring e, denetim masasında. Orada direkt bu isim çıkacak. Bunu onayladık. Onayladıktan sonra direkt orada görünebilir. Şu an açmıyorum. Çünkü açınca telefondan ses kaydı donuyor. Bilgisayarda mikrofon yok. Telefondan kaydediyorum. İşte durumlar böyle kesat. Size biraz buraları kaydedeyim. Birazdan ekrana bağlanacağım. Ekranın çalıştığını da gösterip bitireceğim. Abone olursanız kıyak. Yani olmasanız da olur. Çok da önemli bir şey değil. Şu an bağlanıyorum.